Merhaba arkadaşlar. Bazı küfürler içmeme o yüzden de e, özür diliyorum küfür ettiğim için. Yine atmayı, sağdan ablamın bütün götümüzlere bay bay. <gülüyor> evet arkadaşlar, logo yenilenmiştir. Keyfini çıkarın yeni logonun. Pembe masumdur.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 Nasıl ara girmişler yine mi Küçük çocuklar anlamadı. Yorumlayabilir. Ya anahtar. Anahtar. Anahtar. Anahtar nerede? Anahtar burada. Ha, o benim anahtarım ama. Benim ben, anahtarım nerede o şey? Ben, ben düşerim Arkadaşlar çekiyoruz Geri geldi Şey yapacağım arkada ya. yan Benim, benim bans olmam lazım Yada evi gidip bantlayacağım Öve gidip bantlayacağım Böyle olmuyor Gerçekten böyle olmuyor Böyle yani olmuyor Herkes öpüyor ama böyle hiç olmuyor Herkes öpüyor ama böyle olmuyor Haa. Bu Burada kedi var Çiçekler benim kafama dalıyor Burada musik geç var senkler. Burada set var, burada bulon girişi, evet. burada timenler, bisikletler var, bulon girişi var, şuradan döneceğiz ve biz de öbür yere döneceğiz. Çekiyor çekiyor çekiyor çekiyor. Ha. Çekiyor. arkadaşlar like atmayı, hasardan abla olmuyor unutmayın mı? Görüşmek üzere vay vay. Şimdilik Görüşmek üzere vay vay. Yer kılıçtı nerede? Yer kılıçtı nerede? diyor. bakalım. Aynen. Aynen. bu da Ne yapıyorsun? Aha. Bu kim? Gel buraya. Oha düşmüş. Ya O da gelir Like atmayı asaldan abone olmayı unutmayın Oo. evet Burada kuşlar var arkadaşlar kuslar yürüyorlar hımm karınca mıyız merhaba trendi oldu musunuz evet okey evde mi trendi yol açayım yukarı içine girmem yol express Su bis açacak mı? Evet, e, yok atılacak. Daha direktten satılıyor. Aa. Satacak dikkat Hayır, burada ileride e, hava eşeği orada eks. Orası sadece kargo. Biliyorum, evresi e su bisi var ya su evet. ileride. Orası evet. salsın diyeceğiz. Orası çık sadece oradan kargo dağıtım oluyor. Ha, tamam. Evimi geri geleceksiniz de seçiyorsunuz değil mi? Kapanabilir arkadaşlar. Görünce emanetarım cebimi girdiğimiz bu. Beni denemeyeceğiz oldu yani cebimi girdiniz mikrofonları arada bakacağız. Çekiyor değil mi? Evet çekiyor. Evet çekiyor. Cebime girmiş. Tamam tabii. Başlasana Çınmadı be Yalnız kalbette yoruldum Abi şimdilik şimdilik Oo oo oo oo pardon Pardon Seyice pardon İyice Seyice ama seyice bizi özlülerse Ölmüştüm ben öğrensin yani. Ya dışarıda hiç yok. Herkes bana ya gelmiyor. Evet Ne var orada? Abi var mı diyeceksin. Yeah. E Abi de pek neler aslında karar. Ha şeyiyor. Şeyiyor arkadaşlar. Çeşiyor şey şey tamam Ay yavaşlar Ben de şu taktine giremedim çekiyor mu anlamıyorum ki nite çekiyor arkadaşlar durdur bir daha geleceğim çekimli <gülüyor> bilmiyorum.